Evet arkadaşlar e, şu anda Edremit'teyiz. Edremit Akşay yolu üzeri burası. Eksozcu Salih Usta. Telefon numaraları yazıyor bakın. 372-22-48-0532-668-04-94 Zaten Salih abimiz içeride. Yaklaşık 45 senelik firma arkadaşlar. Salih abi hayırlı işler kolay gelsin. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz İyilik abi. Firma ismini söyledim. Telefon numaralarını oradan söyledim. Şimdi dükkanı gezelim. Sen bize burada neler yapıyorsun? Hemen onlara başlayalım. Şimdi dükkana girdik. Hemen sağ taraftan bakın şuradan başlıyoruz. Burada egzoz e, montajda kullandığımız plastikler, spreller, egzoz kelepçeleri, contalar. Contalar evet. Şunlar susturucu mu abi? Onlar sprel. Sprel, sprel. tamam. Şunlar contalar. Şimdi onlar contalar ve süpler. Devam ediyoruz. Şurası. Devam ediyoruz. Burada... Tık kaynağımız var. Tık kaynağı. şu alttaki kaynak evet, makinesi. Bunlar alüminyum kaynağı yapıyoruz. Alüminyum kaynak. Şu Burada yukarıdakiler egzoz uçları var. Egzoz uçları. Bunlara e, egzozlar uçlarını takıyoruz. Tamam. Burada egzoz çeşitleri katalitik bunlar. Katalitik konvektörler var. Katalitik konvektör çeşitleri bunlar, değil mi? Bizim var. Tamam. Yukarıda egzozlar var. Yukarıda egzoz boğaz boruları, susturucular, susturucular var. Susturucular, boğaz boruları. Evet. Yukarıda Yukarıda yine egzoz çeşitleri Ben mi? hemen yukarı çıkıp geleyim. Tamam, buyurun. Çeşitleri göstereyim oradan. <gülüyor> arkadaşlar abi de çok çeşit var. Zaten eski bir usta gördüğünüz gibi bakın. Görüyorsunuz. Çok eksos çeşidi var. Fiyatları uygun. Kredi kartı geçerli mi abi, abi sende? Geçerliydi. Kredi kartı var. Taksit de var değil mi? Taksit de, Taksit de var arkadaşlar. Bakın yukarıdan doğru gösteriyorum size. Görüyorsunuz karşı taraf hep dolu. Şimdi devam ediyoruz gezmeye dükkanı. Tamam abi yukarıyı da gösterdim. Şimdi buraya gelelim. Bunlar Burada universal olarak e, kutuların içinde katalitik konvektörler var. Kutuların içinde katalitik konvektörler, konvektörler var, var. Onları da arabaların üstlerine montaj edip takıyoruz. Tamam. Yine Şunlar burada, malzemeleri kutunun içindekiler. Kutunun içindekiler civataları. Burada yine sprenlerimiz var. Altta sprenler var. Üstte evet. i̇şte yine taktığımız egzozlara 2 egzozlar. garanti belgesi. 2 yıl garantili. Evet. Tamam. Her marka var değil mi Her abi? Her marka var elimizde. Yani e, egzozu taktırmadan evvel iyisini kötüsünü Müşteriye öğrendin. söylüyorsun soru, soru. Ha, değil mi? Bu iyisi tabii. mi bu kötüsü mü Sorun öğrenin ona göre taktırın Ald aldanılmasın Doğru bunlar hep egzoz Müşteri, çeşitleri Müşteriyi kandırmayalım Her türlü egzoz var değil mi? Her, Her türlü, türlü bilen karaba, kamyon, var, otobüs tabii, tabii fark etmiyor var. değil mi? Hepsi var elimizde hepsi var Tamam Şöyle geniş açıdan bir kere daha göstereyim Arkadaşlar gördünüz telefon numaralarını girişte söyledim size Burası dükkanın geniş açıdanki görünür hali. Akçay yolu üzerinde hemen Edremit'ten çıkınca sol tarafta arkadaşlar. Polis lojmanları değil mi? Karşıdaki evet, lojmanlar. Polis, lojman. polis lojmanlarının karşısında gördüğünüz gibi. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Fiyatları uygun buranın. Zaten eski bir ustamız. Yıllardır bu işi yapıyor. Sizleri de buraya bekliyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.